Merhaba olasınlarım ben Serdar ve Sanrya Savaş'tan hoş geldiniz. Az önce bir giriş yaptım sonra kaydını daha başlamadığını gördüm. O yüzden böyle küçük antiklimaktik bir... E, hey, be, kick, okay. hey, shut up. Bir şey kaba bir şey söylendi herhalde. CJ kapa dedi birine. Evet böyle bir heyecanımızı söndüren bir giriş yapmış olduk az önce. Çünkü... E, çünkü... Kayıt değildik yani. Neyse apıplarım hoş geldiniz. eee öncelikle her şeyden önce buradan ne, ne oluyor? Şapka tam şapka gitsin. Ah şapka, şapka düşüyor çünkü. Şapka düşüyorsa şapka gider. Bir şöyle koyalım böyle burada dursun. You can't see me diyor? Şapkayı görmüyoruz Şapka yok orada. Ne şapkası? Neden bahsediyorsunuz siz ya? Böyle ara, ara çok tuhaf oluyorsunuz ya. Şapkadan mapkadan bahsediyorsunuz. Ne şapkası arkadaşlar? E, neyse her şeyden önce değerli arkadaşlar. Ee, bir like'larınızı görmek istiyorum çünkü yani çok istediğiniz çok istiyorsunuz sanırlasın geri dönmesini ve hey geri döndü oyun lütfen ee, bu efsanevi serinin performansını da efsanevi tutalım e, like yorumları ve e, paylaşımları görmek istiyorum şimdiden çok teşekkür ederim Neyse daha devam ediyoruz e, şeyi sormuştur bir arkadaş neden oyna gir başladığımı yani çok ısrar geldi onun üzerine mi başladım yoksa şey üzerine mi başladım Hayır abi baştan başladım çünkü e, YouTube'a biraz daha zaman ayıracak bir e, dönemdeyim şu an. Biraz daha zaman ayırabiliyorum. O yüzden neden daha fazla e, zaman ayırmayalım ve de yani ben de özlerim oyunu. Ben sanrası As'ı sevmiyor falan değilim. Hatta böyle yolda falan giderken Sanrı müziklerini dinleye dinleye gidiyorum. E, o yüzden e, baştan başlamamam için çok bir sebep yoktu. Evet suyunu çıkardık. Baştan suyunu çıkarabiliriz. Ama lütfen şu an için Sanryas'tan başka şeyler istemeyin işte. Abi mod oyna abi. sadece gizemlerini yap şunu yap bunu yap. Abi durun ya. Bir durun bir görevleri yapalım bir şey yapalım ya. ya. Ondan sonra da yine bir şey olacağını, öyle olacağını, böyle olacağını söylüyorum. Bir durun bir akışını bırakalım. Nesil çok şey yapmadan da girelim ama dediğim gibi. E, Like'ları, yorumları, paylaşımları görmek istiyorum. Çok teşekkürler şimdiden. Drive through. <gülüyor> A <Aa>, bu görev. Aaa. Just like money. Şerefsiz, şerefsiz. respect me? What dikkat etmem gerekiyor. CJ hakikaten çok zayıf ya. Tamam, evet, biraz biraz şey, şey yapmamız gerekiyor. Ee, i̇nşallah bu görevi yapabiliriz ha. Bu arada açıklamalarda Discord sunucumuz, bana mesaj yazabileceğiniz, benimle iletişime geçebileceğiniz Instagram ve Twitter hesaplarından linkleri falan var. Diyalogları bekliyorum böyle şey yapalım. Neyse açıklamalarda bütün bunların linkleri var. Dur şu efsanevi sahneyi izleyelim lütfen. Take a number nine, fat boy. Give me a number nine, just like his. Uh, let me get a number six with extra dip. I'll have two number nines, a number nine large, a number six with extra dip, a number seven, two number forty-fives, one with cheese, and a large soap. Hey, sorry, bro. You Okay. Ee, Korku hikayelerinin yazdığım bloğunda linki aşağıda. Aa bak orada şey varmış. Onu hey, görelim ha. Ulan benim vicdanım şimdi çöp çekti ya böyle McDonald's, Burger King falan fen çekti. Ama onlar da ucuz değilken yani artık. Bak gidecekken gidecekken geri döndüler. Hocam artık artık. E iyi, hallettik ha. Ee hallettik. Kısa sürdü. Hiç ciddi bir şey değildi. Hiç de ciddi bir şey değildi. Bam diye öldürdük. Sokaktan çıkamadan öldüler. Ee okay. Buka. Kamu grubu. Okay. <gülüyor> <gülüyor> okay. <gülüyor> tamam. Güzel. Smoke'un Sparsh'inde duyduğumuza göre yani görün bütün highlight'ı bu oldu gerçekten. En ufak bir aksiyon yoktu. Bak, bizim alanlarımız üzerinde tek dokuz var. Evet onun şeyi tek dokuzmuş. Onu da öğrenmiş olduk. Ama bu aslında tabanca olarak geçiyormuş. SMG olarak geçmiyormuş yani. <gülüyor> Smoke ön şey binseydin abi. Şöyle dışar çıktığım zaman Aa dışarı çıkmıyor. Okey ben dışarı çıkar diye düşünmüştüm. Gerçekten arka koltukta bekleyecek. <gülüyor> Tamam, okay, güzel. Ha şimdi Sweet arayıp bir şeyler, bir şeyler diyecek. Diyecek ki, kıyafet al, şey var, çok kötüsün. Atletle dolaşıyorsun. Gözünü seveyim size. Atletle dolaşıyorsun ya. Sokakta gerçekten kot pantolon ve atletle dolaşıyorsun. abi ya. Biraz sonra mangal yapacağız. Gerçekten gidip mangal yapacağız. Şurada inersek sanırım telefon çalacak. Yok çalmadı. İyi e, okey. Suite'e doğru gidelim o zaman. Bunda şurada bir şeyler var mıydı ya? Sen seni öldürürüz o sıkıntı değil. Ha, bak. Ah suite. <gülüyor> <gülüyor> ah. Kas yaplıyor. Ey yapalım. Bugün gidip yapalım grape diyor homie. Okay. Yeah, I guess. Burada bu da şey ökmüş bu Tamam. Hocam tabancayı şey gidecek. Şu gidecek. Tam. Çok güzel. Çok harika. Harika. Evet, bunun teşekkürler. Ama Uzi'miz gidecek be. Uzi kullanmayak mı ya? Uzi kullanmayalım. Uzi'miz gidecek. Allah kahretmesin. Uzi gitti ya. Switch'lerin yüzünden Uzi gitti. Ben de şey yapmayacağım abi? ben doğrudan böyle gireceğim oraya. Arabanı bırakıyorum abi. Arabanı alırsın artık. Sigortan bir şey mi var ne varsa. E, yapalım o zaman bir şeyler. Şuradan bir girelim yani. Egzersiz yapalım değil mi? A şey olacak şimdi 5 dakika. Bunu sayarım kapatmamız gerekiyor. Sayarım evet. Ya, olmuyor mu? 13 buçuktan başlayalım. Boşluk ve sol far tuşlarıyla rastgele basmasın. Bu lan? SC güçlüymüş zaten. Hadi aslan parçası! Hı. Hadi hık! Her bölümde böyle bir tane şey yapacağız. Her bölümde burayı dolduracağız. Heh. Hadi hadi SC hadi! Madem bu atletle dolaşıyorsun o kasları göstereceksin. Hadi. O terli terli, terli göstereceksin o kasları insanlara. Leş gibi dolaşacaksın. CJ gövden iyi görünmüyor abi şu an. Oğlum donun görünüyor be. Madem donun oran buran görünüyor bari iyi görünsün. Anladın mı CJ? Yani böyle olmaz abi. Böyle cılız bir vücutla atletle dışarıda dolaşılmaz. Gösteriş yapacağım madem onu... Hakikaten gösterileri şey yapmamız lazım. Hadi, hadi aslan parçası yaparsın sen. Ben bunu böyle rastgele olduğunu bilmiyordum ha. İkisinin rastgele, vücut kasın artı çam yarması gibi oluyorsun. Çam yarması gibi daha görünmüyoruz ama en azından cılız bir dal gibi de olmayacağız yani. Şimdi ben de bu arada o kadar iri, yani şey değilim ama yani CJ madem bir Gross Street families'in ele başlarından birisi Böyle onunla bununla şey yapıyoruz. Sokakta birazcık daha tehditkar görmemiz lazım. Birazcık daha şey görmemiz lazım. Ulan hadi sınıra dayanmayacak mıyız? Sen bugün yeterince çalıştın. Artık sen başka bir gün gel falan diyemiyor muyuz? Demiyor mu bunlar? Hah bugünkü sporunu yaptın. Sonra ona. E hiçbir şey yok. E hiçbir şey yok. Yine kötü kötü şey yaptık. Seninle çalış çalışabiliyor muyuz? Evet. Sen herife bak ya. Bize hakaret etti ya. Ben şunu baştan değiştireyim bu arada. Heh. Böyle daha iyi. Ya böyle görüntüsü şey değil de hafif bir posturu değişti sanki böyle. kostları hafif... kostları mı? kostları ne abi? Kolları diyecektim kasları da diyecektim. Kolları böyle hafif kaslı bir hale geldi sanki böyle azıcık azıcık. A böyle bir şey diyeceğim. Hocam arabana el... Hayır, hayır! Arabana el koyacağım. Senin arabana el koyayım. Teşekkürler. Şimdi gidip o şeyi yapmamız lazım. Orada bir tane fısfıs var. Sprey var. O spreyi gidip halletmemiz lazım. Clocking Bell'in oradaki. Burada var mıydı? Sanki vardı bir tane ama... Böyle bütün ara sokaklarda sprey yeri varmış gibi hissediyorum. Ama okey yani. Sıkıntı yok. Ben bunu halledeceğim. Bak güzel balasla halletmiş olduk. Sen de hallederiz şöyle. Ha oh be adam cesede bakmak için geldi başka hiçbir şey için gelmedi ha. Sanki şuralarda da bir tane vardı ama ben mi yanlış hatırlıyorum acaba? Yok muydu? Benim gözümden mi kaçtı? Mesela şurada falan yok yine. Aha Serdar Vedir. Serdar verilir böyle şeyleri. 12 grafiti boyandı. Toplamda 100 tane var. İyi güzel. 12 tanesini aradan çıkarmışsak böyle gör... Görüp görüp bir şey yaparız yani. Sweet'e e gidersen beni M.A.T'ye yollayacak sanırım. Hayır, polis peşimize düşmü iki ki. Nasılsınız zabaplarım nasıl gidiyor? Söyleyin bakalım. Hep böyle yayınlarda sor soruyorum. Çok böyle... Videolarda sorma fırsatı bulamıyorum. Ben bunu yapmış mıydım ya? Sanki yapmıştım. Evet yapmışım. E ee, güzel yapmış. Olduk. Buralara başka bir şey yok sanırım. Ben bunu buraya koyayım. Rider'ın arabasının yanında güzel görünür. Bir sevleyelim. severken spreyimizi de alalım. Ondan sonra hayata devam. Hayat güzel bir şey. Hayat gerçekten güzel bir şey. Üf. Şu şuraya hiç giremiyoruz mesela Şuraya hiç giremiyoruz. Odaları ne olduğunu hiç bilmiyorum. Keşke kendi evimizdeki odaları görebilsek. Sweet. Çık bakalım dışarı. Ulan şu <gülüyor> Uzi'yi hala alamadım. Onun şeyindeyim ya. Yani. Nine's NK'iz nine mi? Neydi ki bu? 15 okay oynuyorlar. So <gülüyor> Ryder böyle hep o sinir bozucu arkadaşınız gibi. Her şeyden yakınıyor, şey yapıyor. Oyuna kaybedince sorun çıkarıyor ama öyleydi, böyleydi. max Getir bakalım bir mahalleyi tanıyalım yani şey yapalım. Güzel olur bir alışalım. Uzun zamandır memlekete gelmemişiz Big Smoke. Sen arabana bayılıyorum ya. Book, world, yeah, you know you you, to Ulan, CJ neresi vizyoner, neresi lider? Bir gram şey yok, ne liderlik şeyinden, ondan bundan bir gram yok yani. Şöyle bir toz bir atom zerresi kadar Yok CJ'de liderlik, vizyonerlik. Hey! Hey, hey, Pops. Hey, Bu da her gün yine cevapladığımız sorular. Sen ölmemiş miydin daha? Evet, onda şöyle <gülüyor> cevaplayabiliriz. Evet, hala yaşıyorum. <gülüyor> ya bu soru gerçekten düzenin cevaplıyor oldum. gerçeğe çok tuhaf bir olay. Benim için çok standart oldu artık ama. Wow, saç. Yani bu gurur bu. Arabaya patlatmasak ya, kullanırız onu ya. Ay gözüme bir şey kaçtı. Gözümü kurşun kaçıtırım. Xsmokin kurşunları kaçırdı. Xsmokin saçmalıkları kaçırdı gözüme. Wow, mouse çok hızlı hareket ediyor. Mouse hassasiyeti çok fazla ya. J oh, ile çömelirken daha iyi nişan alırsın. Aldık, aldık, aldık, aldık, aldık. Oh, aldık. So ben de sizinle gurur duyuyorum. Gerçekten bu bütün setup'ı kurduğunuz için. Arabanın benzin deposunu Abicim arabayı neden vuruyoruz ya? Alıp gidemez miyim ya ben bu arabayı? Arabanın anahtarını unutmuşlar, arabayı kullanamıyorlar, ulan ne yapsak bu arabayı diye düşünmüşler, demişler ki biz bunun benzin deposunu vurup patlatalım. Damn, killer, within, gerçek güç, gerçekten insanın yeah, içinden gelir. Even Hep ben sürüyorum ya. Lan bir kez de şu bir yere götüreyim de. Biraz dinlensin falan du du Duymadık ya. Ya bir kez bile duymadık ya. Götürelim. Bundan sonra acaba şey mi? Giyisiler şimdi mi açılacak? Giyisiler şimdi açılırsa bir şeyler şey yapalım. Ne kadar kötü bir foreshadow'un oyun yapıyorsun Big Smoke ya. Ayrıca Yani gerçekten bazı fikirleri alışma, alıştırmaya getirince Bixmoke çok kutsun. Şurada sprey var mı? Aha varmış. Dur, şş, çekil bakayım oradan. Ha, 13 graviti boyandı. Graviti değil, grafite ha. Hallettik. Silah yetenğini artırmak silahlar daha verimli kullanmanı sağlayacaktır. Şu anki silah yetenğini görmek için tap tuşuna basabilirsin. Basamıyorum hocam, şu an arabadayım. Kötü bir seçenek vermişiniz. Görüşürüz. Hmm. Speak. şu şeyden kurtulacağız. Already told you <gülüyor> Bu <gülüyor> şuraba güzelmiş. Bu big smoke'lar da güzelmiş. Siz bana mı geliyorsunuz? Ne yapıyorsunuz ya? Gökeceğiz birazdan başına glow tarzı grafitiler. Tam yeşil, yeşillere boyanırız işçilere bürünürüz daha doğrusu. Bürünelim. Ben bu konuda hiçbir yanlış göremiyorum. Aa gözmeyine Big Smoke'un saçmalıkları kaçtı. Oh. Abi ne göze batıyor ya bu saçmalıklarda böyle şey yapınca. Ben bayağı böyle buraya koyacağım arabayı. İstediğiniz yapabilirsiniz. Big Smoke'un arabası rahat olsun. <gülüyor> Mağazanızı ziyaret etmeniz ne kadar heyecan verici diyor. ya, ya bu, bu mağazaya bir fare girse yine heyecan verici olur ya. Bir sinek girse şuradan kapıdan içerideki hava değişir. Green hoodie bakalım ne ya Green shirt. Yeşil gömlek bakalım ne kadar yeşil gömlekmiş. Hakikaten kötüymüş bu. Aa böyle gömlek mi giyilir gözünü seveyim bu ne ya. Abi neden üstünü... Üstü üst düğümleri kapatıp altını açıyorsun. Bu ne abi? Bu gömlek değil bir şey değil. Bu ne ya? Pelerin giyer gibi gömlek giyiyor. Combat Jacket. Ama yeşil değildir bu yani. Güzelmiş ama. Yani ceket gibi. Oyun içindeki nadir ceketlerden böyle. Ceket olduğunu hissettiren nadir ceketlerden. Daha sonra yine değiştireceğiz bunları. Green hoodie hadi bakalım. Yeşil hoodie giyelim. En azından bu bir şey. Ah. 45 dolar ne? Bu 45 dolar ne abi bu hudi için ya? Oğlum çok pahalı değil mi 45 dolar? Şuradan bir bakınca 45 dolar gerçekten baya pahalı yani. Green jeans. Aynen getir hocam. Yeşil. Aynen. Aynen böyle devam. Alacağız bunu. Ne kadar pahalı olursa olsun alacağız. 60 dolar. Üff. Burası bir de kıç kırık bir yer ya. Burası bir de kıç kırık bir yer ya. 60 dolar ne abi? Ya? 60 dolar ne? Ben bu mikrofonu aşağı indireyim. Ben mi aşağı iniyorum? Mikrofonu bu sürekli aşağı in, yukarı çıkıyor. Anlayamadım. Green tops neymiş bu? Yeşil, yeşile bürüneceğiz böyle. Ey tamam yani. Önceki giyimizden daha iyidir. Bakalım bu benim sesim. Benim sesim geliyor. oyun sesi de geliyor. Böyle ara sıra gerekiyor. Bazen unutuyorum çünkü Afrika Pendant. Afrika Pendant çok iyi durmadı ya sanki. Diğeri neydi? Diğeri Silver Chains'di. Böyle künyeydi. Künye... Bir şeyim. Şu an bunu almaya gerek yok ya. Saat ne? Sarı saat, pembe saat mi? Teşekkürler. Shades. Green Jack alalım. Hayır, hayır hayır hayır hayır. Böyle olmaz böyle olmaz. Şey görünecek abi. Ben Bıyıklar görünmeden olmaz. Bıyıklar kesinlikle görünecek. Kesinlikle görünecek ve kesinlikle görünecek. En ufak bir... Ben berbere mi gitsem acaba? Green Rag Back. Bu ne? Üff. Ben bir sonraki görevde yapayım, oradan bir para alalım. Ondan sonra şeye geçelim. Ben saç kesimi değiştirip böyle kornova dönüştüreceğim. Şey yapacağım böyle arkaya doğru attığımız örgülü saçları falan dönüştüreceğim. Hiç para getirmediniz. Allah kahretmesin siz ya. Peki bir şey soracağım. Şu an ben şey yapmaya gidebiliyor muyum? Şuraya girebiliyor muyum? Gidelim biraz. <gülüyor> kas yapabiliyor muyum? Ne <gülüyor> bak kas yapmak için geldim ben. Yapabiliyorum. Yap görür müsün acaba? Allah <gülüyor> Allah. Hocam. Ben şunu mu açacağım acaba? Şunu yaptıktan sonra mı öyle oluyor? Dur, hayır. Görüntü ayarları. Artık 22 bucağa geçiyoruz çünkü CJ gelişti yani. Ha, kasa artıralım. Oha, okay, baya zorlanacağız. Evet, şu an klavyeyle kulaklarınızı şey yapacağım. Hadi, hadi. O da aslan parçası. Böyle rastgele, bu kadar da rastgele basmayalım ya. Şunu yapabiliyor muyum? Ya. Aa evet. Master olmak zorunda değil. Sen ne Ya böyle, bu da çok hoş olmamış. Rastgele basmak da çok hoş olmamış. Beni çalıştırıyor gerçekten. Benim kas yapmamı istiyor ya. Bu serinin sonunda arkadaşlar çok farklı bir seriler göreceksiniz. Ben de atleti dolaşacağım. Kaslarımı göstereceğim herkese. Vücut kasını arttı. Spor salonuna gidip yeni hareketler öğrenmenin zamanı geldi. Aa iyi yeni hareketler öğrenelim birazdan. Haydi bakalım. Hı! Bu kadar gaza şey yaptım yeter. Ooh, sesim çok şey oldu. Vücut kasını arttı daha da güçlü görünüyorsun. Daha da güçlü görüneceğiz. Çok güçlü görüneceğiz. Çok güzel şeyler olacak. Hadi bakalım CJ. Bir, bir, bir oturtacaksın balası Tamam böyle ba balasının bir tanesinin yüzüne. Bir çakacaksın beyzbol sopasını veya yumruğu. Dear balalar redd edecek onu. Balal sıktan reddedecekler. Hadi bakalım. Öyle bir yumruk çıkacaksın ki insanların suratı yeşile dönecek. Ulan bir bölümde kası yarıya, yarı yarıya getirdik. 50 tane yaptık. ha. bugünkü sporunu yaptın sonra uğra. Şerefse bak şerefse nasıl şey yapıyor. Hocam göster bakalım dur. Eee şu dur. Şuradan yani bunu bu, bu oyunun Vsync'in çerçeve sınırlayıcısının bu kadar fark yaratması da ayrıca ilginç ama. Merhaba hocam. Hadi bakalım ben istiyorum. Ya bence yeni harekete geçmek için rakibini mağlup et. Wow ne kadar zor. Damn. Şuna bak wow. Wow. Wow okay. hey hey hey. hey. sen bana bunu yap yapamazsın ha ha ha, ha. hocam sen yere düşsün bir kere ha dikkat ediniz verin yapabilirim size öğrenin bu hareketleri koşarken saldırma adam dedi ki sadece koş ve vur dedi şu an İngilizce ya yani tercümesi buydu gerçekten çok teknik Yerdeki herife yumruk yumruk matayım. Sıcağı gerçekten sadece elini kaldırdı buna. İyi bakalım bir deneyelim. Balas bulmam lazım benim şimdi. Balas. Yo balas. Şu erifte de ya. Şu erifte pek sevmiyorum. Selam hocam. Hocam nasıl buldun kickbox'umu? Güzel, ben iyi buldum. Evet. Orada küçük bir hata yapmış olabiliriz ama bana tavşan CJ derler. Tavşan Carl derler mahallede. Şu anda mahalleye gidiyoruz. Kim sıkıyor lan? Ha gel bakayım sen buraya. Gel gel gel gel gel. Gel gel gel gel. gel, gel, gel, gel. Polisin... Polisin... Polis... Ka Aa, polis kaçıyor ya. Polise bak polis kaçıyor abi ya. İşte bu da size Los Santos polisi. Değerli Abaplarım işte bu da size Los Santos polisi. A başta peşimden geliyor Ben sen bana mı geliyorsun ya? Vurun şunu, vurun. Ya bizim mahallede böyle. Sana dedim bizim mahalleye gidiyoruz diye beni dinlemedin. Sevleyelim de. Mahallemizde kurtaralım. 419 dolar. Ya ben o Cornwall şeyini yapmadan gitmek istemiyorum. Aa Big Smoke şey de açılmış bak. Rider'ın şeyi açılmadı. Sweet'in şu anki görevinden o zaman Sweet's Girl mu? Yoksa başka bir şey mi? Hatırlamıyorum bak. Neyse çok hatırlamada gerek yok. Şuradan şöyle sevleyelim. Bir de yedek save'i alayım ben bunları bir de şuraya. Gayet güzel. Ay ben acıkmaya başladım. Yani gerçek hayatta acıkmaya başladım. Anlaşıldı. Eee neymiş bu? Drive-by mı? C.J. <gülüyor> <gülüyor> What you saying about me, fool? O arkadaş, Ryder o arkadaş. Sizi kıskandığı için sizi gömen arkadaşlarınız vardır. ya, Rider onlardan. O yüzden oyunun ikinci kısmında çok keyif alacağız. GSCJ, you can drive home. Hayır abi siz sürün, bir kere de siz sürün ya. Bazı görevlerde insanlar süzüyor, sürüyor şimdi, o, orası şey. Nereye gidiyoruz? hemşolarını Balas bölgesine götürüyor. Hemşiolarımı Balas, gö Balas kind of bölgesine götürüyor Bölgesi bölgesine götürüyor Değerli hemşiolarım sizler nasılsınız? He he e Hemşioluk görevleriniz nasıl gidiyor? Hemşioluk hayatı işinize yarıyor mu? Sonra hemşio diyeceğiz birbirimize. Ahbap yok, artık hemşio olduk. Hepimiz hemşioyuz. Hemşiolarım sizde yine hiç azalmaya kışmıyor her şey <gülüyor> <gülüyor> Abi o nasıl bir kırmızı ışık? Valla insan öldürme, cinayet işlemeye geldik ya. E gidelim bakalım nereye geldik? Ne Nere E hocam nereye geç şey yapacağız? Ha oraya. Arabanın can azaldı bu arada. Bu arada adminsin teşekkürler. <gülüyor> Vurur musunuz şunu teşekkür. Ben bir şey beklemiyorum. Gerizekiler siz bekliyorsunuz. Ya önceden belirleseniz abi şuraya şuraya şuraya gideceğiz. Ona göre hazırlan falan yok. Ya adamlar neden vuruyorsun diye bana şey yaptılar ya. Neden vuruyorsun diyorlar adamlar ya. Şaka gibi ya. Oo iki yıldız olduk. Çift yıldızlı arama seviyesi dedim. Poli... Evet. Tamam. O arabayı boyattırız. Sıkıntı yok. Öner ederiz o kolay iş. Ee, polis o. O bir polis şimdi. Nereden baksana bir polis. Ha pekli bir işe yarayamadı gibi. Ha şurada da bir şey var. Evet şurada da bir şey vardı. Onu diyeyim ya. Para vereceksiniz lan bana değil mi? Para için yapıyorum şu an bu görevi. Aa şurada araba vardı aslında. Onlardan da para kazanabiliriz. Tamam bunları da başka zaman şey yaparız. Şuradaki berberde ben kordonu alacağım abi. İyi durduk. İyi park ettim şimdi. Hoşuma gitti. Yeni rengini beğenmişsindir. Hemşirelerini bölgeye geri götüre götürelim. Bak bunlar da bölgenin girişinde bekliyorlar. Evet looks yeah for sure they were slipping man man so shock you and get us killed cj let me check myself what did he can't ignore that motherfucker yeah hadi bakalım i cj şey eee ne diyecektim ha araba rengin hayırlı olsun mhm <gülüyor> evet be işte bunu istiyordum berbere. Üf 500 dolar verdi ya. 500 dolar verdi ya. Bence bu bölümde gayet iyi ilerlemeler kaydettik. Ben kendimden memnunum. Ben şunu bir yapayım ama şuradaki şeyi. Ondan önce bir halledeyim. O beni biraz şey yaptı böyle küçük bir ııı ee... Takıntı olan ileride de vardı aslında ama... Aa evet şurada şey var diğer tarafta vagos var. Ben çabucak şunları halledeyim. Çabucak. Ha, bunlar da Balaslar şu an. Şiş, hiçbir, şey yok, hiçbir şey yok. Hayır! hayır, hayır. Şşşşş! Şşşş! Hayır yok öyle bir şey. Hocam, hocam. Bu araba benim artık. Hayır, hayır. Ben böyle bir herif peşimize düşüyor ya. Oğlum basket. Neyse iyi, iyi kurtardık. Hadi abi. Ben sadece berbere gitmek istiyorum. Gözlü sevi. Oo, dövme de yapabiliyorduk doğru. Bakalım saygınlık hiç yok. Hiçbir şey yok. Sadece kasımız var şu an. Gücümüzden yok ya. Ha, güç stamina çünkü. Elinde bombayla girdim içeri. Abicikimizin şeyi yok. Alışmış çünkü. Ama bıyık gidecek ya. Ben bıyıklı olur diye şey yapıyordum. Yok abi, teşekkürler ya. Sezar ve Stash nasıl? Yok yok teşekkürler abi ya. Ulan bütün şey boyunca buna hypelandım ya. Teşekkürler abi. Ben gö gö görüşürüz. Senin de böyle uğraştırdık ama saçlar gerekmen falan gerekiyordu yani yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Ben şu arabayı alıp evciğime döneyim. Orada muhabbet <gülüyor> şu an gerek yok muhabbet tellallık yapmamıza. Onu başka bir bölümde yaparız. <gülüyor> Bak şerefsizler hala vuruyorlar ya. Ulan benim bölgem artık burası. Ah şerefsiz bak don't make me kick your ass diyor. Tam burası aslında güzel bir şey bölümü bitirmek için. Evet abalarım ee, ve izlediğiniz için, bütün abalarımı, bütün hemşollarımı burada <gülüyor> teşekkür ediyorum. Bütün hemşirelerime buradan teşekkür ediyorum. Dediğim gibi lütfen like'larınızı, yorumlarınızı, paylaşımlarınızı eksik etmeyin. Aşağıdaki açıklamalardan bana ulaşabileceğiniz Instagram ve Twitter hesaplarıma, korku hikayelerimi okuyabileceğiniz blog'a, blog hesabına güzel bir ortamımızın bulunduğu, güzel bir şekilde düzenlenen Discord sunucumuza ulaşabilirsiniz. Destek olmayan isteyen hapıplarımız aşağıdaki katıl butonundan, katıl butonuna tıklayabilirler oradan destek olabilirler. Çok teşekkür ederim her şey için. Sonraki videoda, sonraki yayında veya videoda artık ne olduğunu bilmiyorum. Görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte, mutlu ve huzurlu kalmanız dileğiyle. Bay bay.